Suda alıyorsun bunu abi. İstediğin yere dal, çık. Tamam. Şunu çekebilirsin. İlginç. Bu da kaplumbağa karavan. Görüntüsü çok güzel ama kaç kişi yakıp da kullanıyordur. Merhaba arkadaşlar. Her sene düzenlenen Karavanist fuarındayız. Bu sene de 2023 fuarına katıldık firma olarak. Üreticilerle burada buluşuyoruz. Şu anda da Atik Ailesi'nin karavanını ziyaret ediyoruz. Bu karavanın dönüşümünü biz gerçekleştirdik. Tüplerini de Aygaz firması sağlıyor. Şu an karavanı dolaşabiliriz. İçi tamamen mimari olarak iyi bir şekilde dizayn edilmiş. Alkoeninden arkadaki balkonuna kadar başarılı Böyle bir şekilde şey iyi bir karavan. Şömine olarak yapmışlardı. Sonra sobaya çevirdiler galiba. Ya yani şimdi onlar istediğim oraları bulamadı bunu aldı. Döküm sobalarda nostaljik hem de kaliteli duruyor. Yani çobadaki şey, çadırdaki gibi şey aktif yani kullanılmayacak şey değil <gülüyor> Burası çok iyi olmuş ya. Direkt evet. balkon havasında. Evet. Burası çekyat usulünde. Bu da açılıyor mu böyle? Evet açılıyor. iki kişilik yatakta burası oluyor. Çekyat burası. Süper Elimiz ya. Elimiz evlerde yapabiliyor. Çok ergonomik çok... kullanmışlar alanı evet. yani. Evet. Ferah. ferah ve içi. Burcu hanım zaten üzeriste ferah ve doğayı görmek evet. istiyor. Evet. Tek derdi bu. Evet, Kandelerin çok yani, geniş bir cam açısı var. bu şekilde olması, da, tavan olması, tavanda cam olması bardağı giriyoruz. O da zaten ayrı bir Doğayı görmek şey için. Gene akşamları balkon şey açık kalabiliyor. Sadece ya, üst ya, kapatarak hı. akşamları gene uyku alanı oluşturabiliyor. Odunluk yapıyorlar. bile düşünülmüş baksana. Evet, altında uyku. Ence ince ne kadar? Şu an. Artık camlarda, yeni bir özellik var. İçeri girdin, kapat, aç, şeffaf. Hem dışarıdan hem içeriden kontrol edilebiliyor. Ama içeriden kontrol edildiği zaman dışarısı... Öncelik içerinin yani. Ama aynı zamanda dışarıdan da kontrol sağlıyor. Çok güzel yani çok iyi düşünülmüş. Burada yine iki kişilik iki kişilik, iki kişilik yatak bir yatak var. var. Yine cam tavanımız var. Yine çok aydınlık. Abi, ben bir kişiliğe kalkarım. Hazır sen, sen, oturan bakayım. Bu çok güzel dizayn etmişler. Bunu çok beğendim ben. Motokaravanları dolaştık. Gerçekten sizin karavanınız bayağı başarılı olmuş. Evet abi. Senden dinlemek isteriz özelliklerini. Öncelikle e, aracı komple çevrilen bir kamera sistemi koyduk biz araca Sensör sistemi koyduk. Yine dışarıda şu şekilde bir e, tentemiz var. Fiamma marka tente kullandık yine en kaliteli tentemiz. Ekstradan abi dışında biz aracı 30-35 cm kadar yukarı doğru yükselttik kendi kalıplarımızı alıp. Evet. İçerisinde rahatlıkla ayakta durulabiliyor. Ben 1.90 boyundayım abi. içeride rahatlıkla dolaşabiliyorum yine. Buradan baktığınız zaman araç e, yanlardan şu şekilde bir şişkinlik var. aracı Yine kendi kalıbımızı aldık. Ölçüyoruz. Yan olarak da o zaman genişlettik. Evet yanlardan da genişlettik aracı. Hemen içini göstereyim. İçerisi çok ferah. Hem yükseklik olarak hem de evet, genişlik olarak. Şöyle arkaya doğru ilerlerseniz abi şurada bir sistem göstereceğim size. Aracın üstüne aşağıya doğru inen bir yatak sistemimiz var. Araçta 4 yetişkin rahatlıkla seyahat edebilir. 1.90'a 1.25 ölçülerinde bir yatak bu. Arkada da yine 2 metreye, 1.40'li yatak ölçülerinde yine yatağımız var. 4 kişi rahatlıkla o zaman. Tabii, tabii 4 kişi rahatlıkla seyahat edebilir. Zaten araç 3.1 diye geçiyoruz hatta. Hmm. Ee, bu, bu sensör buraya kadar iniyor bu yatak. Buradan sonrası için de şurada bir merdiven sistemimiz var çocukların çıkması için yine. O yatak indikten sonra da televizyon tabii, yukarıdan rahatlıkla televizyon seyredebiliyor arkasından şurada kilitli sistem var onun o şekilde açıklıyor neredeyse daha sonrasında abi yine yatağa indirdiğimizde şu bir bölmemiz var bizim televizyonun arkasında yatağın gardırobu olarak da geçiyor bu sistem Yine yastıktır, battaniyedir. Ha, orada bayağı bir alan var o zaman. Evet, tabii. Dolabımız var. Bir de şuralarda abi oraya geçmeden. Şu şekilde bizim dolaplarımız var burada. Bir tane üstte. Mestiyar gibi. Tabi bu buraya kadar gelebiliyor. Aynı zamanda şu şekilde altında bir tane daha dolabımız var onu da göstereyim. Çok başarılı dizayn edeyim. Daha sonrasında abi şurada şu şekilde raflı bir sistem uyguladık biz. Yine bu da bu şekilde buraya kadar geliyor, açılıyor. Buraya siz ne koymak isterseniz yine giderken baharatlık olur, vesaire olur. Her şeyi yükleyebiliyorsunuz. Çekmeceler de yandan açılıyordu galiba değil mi? Aynen. Çekmecemiz de şu şekilde abi. abi. Açtığınız zaman çekmeceyi şu şekilde ses yapmaması için bir sistem uyguladık biz. Daha sonrasında altından oh. bir çekmece daha çıkıyor. Fincanlık. Tabii. Hoş bir görüntü olmuyor zaten abi. Araçta baktığın zaman Atıyorum, ben çekmeceleri küçük ve çok yapsam burada 4-5 tane evet. şey e, alan olması lazım, kulp olması lazım. O da aracı da hoş bir görüntü yarar Yani çekmeceleri diye. gizleyerek daha az detay Tabii. Şöyle elde etmişiz. Aynen. Şurada yine üçlü ocak setimiz var. Çeşme ocağı ayrı tuttuk bir Bu aralık olması gerekiyor çünkü ocağa sürekli su sıçrama olayı Hı -hı. çok yaşanıyor. İşte o olmasın diye biz onu da düşündük artık, onu da koyduk. Biz oğabeyi gösterelim. Banyolarda olsun da. içeride banyo ve tuvaletimiz de var. Tuvaletimizin ölçüleri de bize ait abine, yine. Kabini biz kendimiz oluşturduk. Kabine ölçülerine. Kendi kalıplarımızla çıkarttık aracı. Arkada büyük bir klimamız var bizim. Ev kliması yine. Sağ tarafta yine arkadaki <gülüyor> yolcuların yatarken izleyebileceği bir televizyon var. Sağ iki yukarıda çekmecemiz var. Solda dört tane. Altı tane toplamda geniş hacimli çekmecelerimiz var. Yine şu şekilde... Açayım ben size çekmeceleri. Sahip burda Biz içine bayağı eşya doldurduk ama yine hala boşluk kısmımız var. fark Harfetlisiniz. Ee, ekstradan araçta ithal koltuklarımız var yine. Ee, zaten oturduğunuz zaman. Evet. Şöyle Çok bir rahat. Zaman abi geriye. Araçta VIP seyahat ediyormuş gibi. Tamamen o dolmuş şu minibüs hissiyatını ortadan kaldırdık biz. Yani en dar alan değil, geniş alanda seyahat ediyorsunuz. İki koltuk da zaten arkaya tabii tabii dönüyor. Koltuklarımız dönmeli koltuk yine, dönerli koltuk. Yani buraya da bir sandalye, portatif sandalye atılıp 5 kişi rahatlıkla... Evet evet, bu şekilde de olabilir. Ekstradan bu yatağı aşağıya doğru indirebiliyoruz şey, masayı. Tekrardan buraya da bir yatak koyabiliriz. Onu indirmezsiniz, tekrardan buraya bir yatak da koyabilirsiniz. Hayır, indirdiğinde bile altta bir kişi yatabilir yani bence. İndirdiğinde bile... Çok zorda kalırsan. Sıkış, sıkışma şey olabilir ama. Şuraya kadar tam iniyor aynen, galiba. Aynen Tabii bu alan kısımda da tekrardan bir kişi yatabilir. Hmm. Bir insan yatabileceği kadar bir alanımız var bizim de Yine şuralarda şu sistemde çekmecelerimiz var bizim. Giderken ekstradan bir ses yapmıyor bunlar zaten. Sağ var. Sağ yaptık. Ee, sizde tek model mi var araç olarak? Şu anda biz bu işlemi Crafter ve Sprinter modellerinde. Başka yapıyoruz. aracı olmuyor. Aynen. Başka araç bizim kalıplarımızın Ölçü olarak. Yani. Biz Sprinter ve Crafter'dan yani kaliteli. Elektrikli ocağımız mi? var abi bizim burada. Ee, yine dışarı bir televizyon daha koyup, kamp yaparken televizyondan bir şeyler Karavanda açabiliriz. üç tane televizyon var yani. Evet evet. Üç tane televizyon, bir tane de tablet ekranımız var bizim önde. Çok lüks. Şu şekilde bir kapı sistemi düşündük yine biz açık kapı detaylı dik. olarak bu da şey. sahip, sahip, sahip. Buraya motorlu koyabilir, bisiklet de taşınabilir. Siz ne taşımak istiyorsanız. Maraton kapımız var abi burada. Su ısıtıcılarımız var bizim yine. Şurada bir tüpümüz var. Aynı zamanda ekstradan şurada şöyle bir haznemiz var. Her yeri ince detayına kadar değerlendirmiş. Aynen. Ma yani mazot, mazotla da şey yapabiliyoruz, kullanabiliyoruz aracı ısı doğalgazı. Ama klimayla da yine Webesso'yla da yapabiliyoruz abi şeyleri. Klima motorunu yine buraya gömdük abi. Alandan tasarruf etmek için, alan kazanmak için kendimize. Yani, yani motokaravanda bu kadar detay görmedim. Mi? Bir de Sprinter. Bu arka kısımda da kesilip uzatılmış tabii, değil tabii. mi? Araç komple. Zaten şu şekilde aracımızı muayeneden de geçirdik. Araçta hmm. bütün sisteme uygun yani aracımız. Burada dış duş olayı var galiba. Dış olayı var burada. duş alabiliyorsunuz. Ekstradan... Klimanın motoru için bir havalandırma koyduk buraya. Burada elektrik yanımız var bizim. Hani aracın içinde, koltuğun altında vesaire bir yerde değil. Direkt sizin ulaşabileceğiniz yan bagajla elinizin altında herhangi bir sorun, sistem, sıkıntı olduğunda. Tekrardan buradan ulaşabiliyorsunuz. Finish yapalım. Bizden. Evet, çok güzel dizayn edilmiş kardeşim. Teşekkür Peki, ederim verdiğim bilgiler için. Abi. Görüşmek ben üzere. Abi. Modeline şu karşıdaki, bu da tekniğe benzeterek yaptıkları bir karavan. Çok başarılı. Merhaba. Direkt tekne modelinde, aynı modelde ama bu suya indirilemiyor. Üste bak bir de yıldız kayıyor. Evet. Burası da kamerası. Hem yatak hem Evet. Ocağın ve lavabonun ayrı uzakta olması da çok mantıklı bir şekilde düşünülmüş. Bu karavan da gördüğünüz gibi suya indirilebiliyor. Aynı zamanda karada da kullanılabiliyor. Bir eksisi, görüş açısı biraz daha dar. Yani şurası da komple cam olarak tasarlansa daha kullanışlı olabilir. Da. Şu açının biraz daha görüş olarak, ya cama dönüştürülmesi lazım ama tasarımı çok güzel yani. Bu prototip, bundan sonra işte geliştirerek bence güç, nacar. devam edilecek, evet, nacar karavan. Karavan LPG olarak ocakta kullanılan, ısıtmada kullanılan sistemlerini biz yapıyoruz. Burada Binç. kabin suya iniyor, arka çeken kısım aracın üzerinde kalıyor. Daha sonra sudan çıkarılırken de vinç yardımıyla tekrar bu çekmenin üzerine oturtuluyor. Bir yere demir atmak için, çapa. Burada da motorsiklet için karavan var. Gel tam senlik, ladanın arkasına yapmıştın ya. <gülüyor> Burası mutfağı. Dünyanın en, ve en küçük karavanı herhalde. Evet, en küçük karavanı. Burası da yatak kısmı. Rahatsızlığa evet kurtarıyor. Evet. Kafayı bu. Suda alıyorsun bunu abi istediğin yere dal çık. Kaç metreye dalmak ister? Bu ne kadar dedin? metreye kadar dalıyor bunlar 40 metre. 40 metre. Evet. E peki 40 metre tüple dalacağız uzun mu? Yok. <gülüyor> <gülüyor> Serbest çalışı değiliz yani. Ne malı bunlar? Pol, pol. Garantisi? 2 yıl. Batarya çalışıyor abi, bataryası var. Batarya var büyük ihtimalle. Litiyum iyon bataryası var. Hı. Kaç saat gidiyor? Mokap oldu çünkü biraz zor atıyor. 8 W saatlik, 122 W saatlik, 158 W saatlik bataryası Peki var. bir şey diyeceğim, bunu tüple değil de normal e, suda su yüzeyinde de kullanabiliyoruz. Evet suyun içinde kaldığı sürece siz suyun üzerinde kalıyorsunuz. Ya altınla seni Peki bunun mesela suda elimizden düştü, batıyor Batar. mu? Batar. mı? Üzerinde pozitif üzeri yok, bunun pozitif üzeri üzerinde. Pozitif güzelliği sayesinde 5 metreye kadar dalar, bunu çıkardığınızda 40 metreye yine dalarsınız. Aksiyon kameraları da bağlanıyor. Üzerindedir. Bu şekilde 40 metreye kadar dalabilir. Bıraktığınızda suyun üzerine çıkarmayın. Battı kayboldu olayı yok. Bu batar gider. Bu batar ama üzerine Flutter ekstra satıyoruz. Bu da batmaz suyun üzerine. O zaman bitir. onu alacaksın. O Bir de çift motor özelliği var galiba. Sağ sol yapabiliyorsun yok. onu. Sağ sol tamamen sizin elinizde. Biz yapacağız. Nereye Peki içerisinde? iki motor olmasının artısı ne? 30 Watt bir 100 Watt. 420 Watt, 420 Watt. Bu tek başına 400 Watt. Bunu ikileyip üçleyebiliyorsunuz. Şu aparatın daha büyüğünü düşünün. Saplıyor. Bunlar kim? Adrenalin severler için. Evet. Başarılı. Denemek lazım bence. Bunu herhangi bir meslek grubu falan özellikle tercih ediyor mu? Yoksa hobi amacıyla. Hobi amacıyla. Bir de aşağıda var o. O yüzme tahtası. O şu şekilde. E, sonuçta Biri köpük çekecek, bakmayacak. Suya soktuğunuzda buradan da 2 metreye kadar su tabancası var. Evet. Buraya da telefon koy. Buraya ne? Telefon mu? Cep telefonu. Şu şekilde sıkıştırmalı. Nasıl telefonu var. Kılıfı al oraya. Denizde telefon keyfi. Veya aksiyon kamerası. Önce de aksiyon kameranı tak. Başarılıymış. Evet bu daha profesyonel. Ooo. Saniyede 2.2 metre.